Ben Mustafa. Soyadım da Kesimci. Kasabım zaten aynı zamanda. Köyümüz Gölyazı köyü. Bursa'ya 35 km. Eski ismi Apollon, yeni ismi Gölyazı. Apollon krallığı bir dönem burada yaşamış. Buraya da kızını hapsetmiş, bir oğlana vermeye çalışmış. Kızı gitmemiş. Kapınak çıktı, iki sene önce kazı yapıldı, arkeolojik kazı, girişi yasakladılar, kamera koydular, ee, kaçak kazı olmasın hesabına. Köyümüz 800 tane Rum 200 tane Müslüman yaşarmış daha evvelden. Mübadele zamanı onlar gidiyor, bizimkiler geliyor, Selanik göçmeni %70'i. Genel halkın %70'i balıkçı, %30'u esnaf, balık pazarları var, peynir pazarları var, oralara gidiyor. Zeytin olmayanında hiç yok. Tarım bizim burada fazla yok yani. Hayvancılık desen hiç yok. İçeride bir tane kilise var. Yapım aşamasındayken gitmek zorunda kalmışlar. Yıllarca bir abimizin içinde koyun baktı bir abimizin biri. Şimdi de tadilat yapıldı. Müze olarak kullanılıyor şu an. Cumartesi, pazar bir kardeşimiz duruyor. Gezi serbest yani. Müze olarak kullanılıyor. Bir... Tadilat bittiğinde açılışa bir gün geldiler Yunan'dan bir grup. Papaz da geldi. Şaraba ekmek bandılar, yediler içtiler, ayin yaptılar, çektiler gittiler. Köyümüzde köprü bağlıyor. Bir tane giriş var. O köprün altında su geldiği zaman kışın adı oluyor. Yazın ada. Biz sandal turu kooperatifi kurduk. 40 kişilik üye grubumuz var. En güvenli, en özel turları bizimle yaparsınız. Ve Gelince de turna yemeden gitmemenizi tavsiye ederim.